Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar, öncelikle Allah yolunda başlamadan önce derslerden yani başlamadan önce ayetlerden başlamadan önce bugün şöyle yapıyoruz. İlk önce namazda ne yapıyoruz? Namazda e, kimle konuşuyoruz? Nasıl konuşuyoruz? İşte ee, biz Rabbimizle ne konuşuyoruz? Bunları size söyleyeceğim. Tabii ki de burada ilk başta yapmanız gereken ben bu dünyaya niçin geldim? Ben bu dünyaya neden geldim? diyorsanız her zaman için yapmanız gereken şu. Her zaman için kendi kullanma kılavuzunu okuyacaksın. Allah sana kullanma kılavuzu getirmiş. Ne demiş Bakara suresinde? Bu kitap bu kitapta hiçbir şüphe yoktur ki o takva sahipler için yol göstericidir. Bakara suresinde yazıyor bu. Yani bu senin yol gösterici, yolu, yolunu gösterecek yani doğru yolu gösteren kitaptır. Mucuddan Allah tarafından gelmiştir kardeşim. Bunun hiçbir zaman unutma. Dediğim gibi bir de şöyle. Yani dediğim gibi sen bir kulsan görevini yapacaksın. İslam işareti kaç? 5. Yani ne yapıyorsun? Kelime işareti getirmen lazım. Oruç namaz kılman lazım, oruç tutman lazım, zekat vermen lazım, imkanın varsa hacca gitmen lazım, doğru mu peş? Yani bu sen bir kulsan, bu görevleri yapman lazım. Bir de şöyle söyleyeyim, namazlarda kimle konuşuyoruz? Ne yapıyorsun? Namazlarda her zaman için Allah'la konuşuyoruz, hiçbir zaman unutma. Bir de şöyle söyleyeyim, genelde belki hep duymuşsunuzdur, hem namazda Efendime söyleyeyim sünnet de olsun, oldu olsun, son sünnetlerde olsun, şükür namazlarında her zaman için Fatiha suresini okuyoruz. Ama Fatiha suresinde okuyoruz biz, Fatiha suresini okuyoruz ama ne diyoruz? Kimle konuşuyoruz? Kimin huzurundayız? Bunları size söyleyeceğim. Evet, Fatiha suresinde ne yazıyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Yani burada Allah'la konuşuyorsun işte. Mahter Suresini okudum, Allahla konuşuyorsun. O sırada sen Allah'ın huzurundasın. Allah'ın huzurunda her zaman için saygıda olman lazım. Nasıl olacak ki bir arkadaşının ya da yüksek bir makamın o kapısını çeyre giriyorsun da hemen direkt saygıda duruyorsun ya? Allah'ın huzurunda da o şekilde olman lazım. Yani tutup da şeytan devamı senle uğraşır, esletir seni diye eslersin tamam mı? Eslememeyeceğiz. Sık, di sık dişini böyle dişin tut böyle tamam mı? Yap o şekilde yap ve içinden duan bitirdikten sonra. Allah'ım sana sığınırım. Kovulmuş olan şeytandan sana sığınırım. Yani evuzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığın kardeşim. Çünkü en hayırlısını, en hayrını bilen o, her şeyi bilen ve gören o, bizim Rabbimiz olan odur. Her zaman için şeytan sana bir şey yaparsa, şeytan sana bir vesvese verirse her zaman için "Allah'ım sana sığınırım. Sen bana yardım et ya Rabbim." dersen Allah sana her zaman için yardım eder. Evet. Allah'ın huzurunda olacaksın. Bir. ikincisi genelde buraların hep kaşınır falan şey yapar bunu şöyle yapar. Sakın ola ki Allah'ın huzurunda olduğun için Allah'ın avuzunda olduğu için saygını bozma. Sen yine elini böyle tut ve kaşınsa bile yapma. Böyle elini uzatma. Yapman gereken du. Yine aynı şekilde dualarını oku ve aynı şekilde kaldığın yerden devam et. Bir de ikincisi şöyle. Şeytan devamlı gene seninle uğraşır. Yani bu şeytan senin her zaman için imtandır. İmkan bu dünya fani dünya. İmkan dünyası adı üstünde. Ha, her şey senin için her şey senin için imtandır. Sen bir kulsan sana bu imtihanlar olacak. Allah sevdiği kulu her zaman için ya imtana sokar ya da onunla uğraşır. Bir de şeytan o şekilde uğraştı mı sen hiçbir zaman böyle böyle yapma. Yine namazlarını kıl. Bir de şöyle bir şey daha var. Şeytan devamlı aklından bir şeyler getirtirir senin. İşte der ki işte ya... Aklına işte pis pis şeyler geliyor. İşte afedersin. Ee, bir kız falan çık gözükür, gözükür, kalk şey yapar. İşte efendime söyleyip Allah'a küfür etmek gibi şeyler falan geldi geçer. Sakın ola ki sen her zaman için içinden namazın bittiğinden sonra tövbe, tövbe, tövbe demen lazım. Bir de dediğim gibi Allah'ım sana sığınırım demen lazım. O senin için dahiyladır. Bir ikincisi. Fatiha sure şerifinde ne yazıyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Âlemin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi rabbil Alemin Yani burada ne diyorsun? Allah'a alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza Allah'ım sana hamdolsun diyorsun. Yani ellerin bağlıyken O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün tek sahibidir. El-Rahmanir el, el, rah, el, Rahim. Er-Rahman el, yani o Rahman ve Rahim'dir. el ve Rahim maliki yawmiddin. Yani ne diyor? Din gününün tek sahibidir diyor. Yani burada Allahım sen el, sen el, sen rahmansın rahimsin diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani rahmanın da anlamı şu: Dünyada bütün malukada eden, şefkat gösteren, ihsan eden, elvahin, ahirette sadece müminleri acıyan, merhamet eden. Bu. Sen bu isimlerle Allah'a Allah'ın ismini almış oluyorsun Fatiha suresinde. Din günün tek sahibidir. Yani tek bir ilahdır. Bunu, bunu söylüyor. Sen Allah'a bunları söylüyorsun. Yani Allah'la konuşuyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Ey Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Allah'a yardım yani Allah'tan yardım istiyorsun. Bak her Fatiha sonrasında Allah'tan yardım istiyorsun. Bize doğru yolu göster. Bize doğru yolu Allah'ım bana doğru yolunu göster diyorsun. Allah'tan yine yardım diliyorsun. Yani Allah da senin duanı tabii ki de kabul ediyor. Kendilerine lütuf, lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna eriştir. Yani senin yolunda gidenlere, gidenlerin beni de onların yanına. Ya yani onun beni beni de senin senin yolundan girenleri benimle beni de beni de onların yoluna koy yarabbim Rabbim diyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Efendim, gadaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil diyor. İşte Allah'ım diyorsun. Yine Allah'tan yardım istiyorsun. Diyorsun ki Allah'ım beni doğru yoluna ayırma. Beni kötü yollara düşürme ya Rabbim demek istiyorsun yani. Allah'a bu şekilde söylüyorsun. Evet bu Fatiha suresinde bunlar yazıyor. Sen Allah'la konuşuyorsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen bir kulsan. Görevini yapmak zorundasın. Sen bu dünyaya imtihan için geldin. Bu dünyaya kul olarak geldin. Sen her zaman için kul görevini yapmalısın. Sen her zaman için kullanma kılavuzunu okumalısın. Kullanma kılavuzunu. Kursan her zaman için ne mutlu sana. Ama okumazsan o zaman bir sonraki ayetlerde sana bunları sana söyleyeceğim. Esselamün aleyküm ve rahmetullah.